Evet burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi yayınladım ben videoyu. ilk gösterim olarak. Arkadaşlar şu anda saat zaten şuradan yandan bakın. Ee, Mart 2021 falan. 16.46 video 16.45'te başlayacak arkadaşlar. 16.45'te başlayacaktı ve şu anda başlamış olması lazım. İzlemeyi unutmayın. Ee, bunun arkasından bir tane daha video atacağım ben. Şunun yerleri değişmiş. CSGO'yu üstte koyalım, bunu altı koyalım, bunu da böyle koyalım. Evet arkadaşlar, CSGO'ya giriyoruz. Stem güncellemesi üstünden. Evet, ikinci bilgisayarımdan girebiliyorum zaten oyuna. Evet. Dört rütbeydik, evet. Başlayalım hemen. Eee, botlarlaştırmaya. Bu zararsız botlar, botlar. dost alsın. Başlat. <gülüyor> Skorumuz 850 olacak bu maçta da 850 yapacağız Burada sonra 750 yapmıştık en son Evet başlatım Biz yine. Şuradan bir... Araya düşmanları, Bir tane var. Hop. nereye gidiyorsun. Gitti. Tamam. Evet bu videoda biraz ses. sessizim. Ya fazla konuşuyorsun yok arkadaşlar tamam Evet süper atlay var. üç kişi dört kişi birden avlama özelliği var Şurada bir tane var. Şöyle Şurada bir tane var. Tamamdır. Sıradaki, sıradaki, sıradaki gelsin. Nerede? Şurada mı? Kaçış yok, bitti. Ben beğenmişsini akırla yiyeyim. Tabi pusulacak yerlerde yiyeyim. Normalde oynarım ya. Ne var? Allah Allah. Tamam, sıramızın memsini orada değiştirdik. Ee, şurada bir tane düşman var. Sen onu alalım. Tamam hızlı hızlı hızlı hızlı şurada mı bu sefer değişik yerlerde arkadaşlar değişik yerlerde yani. tamam kestik Bakın yerde kan var Süper atlayışım üstüne at Burada da Tamam Bıçakta e, şu vurma Pozisyonu var ya O saplama demek arkadaşlar Bu bildiğiniz savurma demek Bu saplama demek Bakın Savuruyorum saplıyorum Savurma Bir de sapla Öyle Savurma saplama Mesela şöyle deneyelim, aynen, aşağı düştü, tamamdır, sapla, sapla, savur, savur, savur, savur, savur. Bunların hepsinin birer ismi var. Haritaya bakan ikilerini de bulamıyorum ki düşmanlar olsun. Ben senin hedef ne kadar, ben seni öldürdüm zaten. Selam, köşeye sıkışmış biri lanlar. Tamam, Haydi nereye kaçıyorsun? Kafasından dedim kimine de. Bakın gelleyin peşinden sıkalım. Hadi. Hop. Evet. süper atlayışımı yaptım bir tane daha dört puan toplanmamız lazım şurada arkada bir tane bir kişi varmış ee, onu da alalım very good job dedi kim o kim yine kim bitmiyorlar kim soru işareti soru işareti dediyse biri var ama neyse vakit kaybetmeyelim biri var mı İşaret atıyorum şuraya burada var mı? Varmış Varmış Arkada var arkada var. arkaya gidelim Kardeşim bir çekilip gider misin ya şuradan? Lütfen ya Seni bir daha buralarda görürsem hiç acımam Burun. Her yerde tanklar uçuyor ya Ne alaka hani böyle bir yerde bir de? Evet orada 2 kil var ama ben buraya gitcem Işık bu ya Evet iğnemi batırıyorum şöyle elinde görmüş olduğunuz gibi Sağlık aşısı var Oo. Sinirlendim Vay vay vay vay vay Vay ye Şurda Tamam nice job Tamam Great job'la nice job'la bir tanesini seç Hangisini diyorsun? Hangisine göre daha uygunum acaba? Evet taramalı'yı seçmiyorum maalesef yandaki Negev ee, O taramalı oluyor arkadaşlar Ama taramalı yavaş koşuyoruz zaman kaybediyoruz onun için Aa. 33. numaralı süper atlayışım Neredesin? Söyle işareti Varsa biri vardır burada 33. numaralı süper atlayışım Tamam Onun üstüne de atladık Şöyle bir de bot botlar opuşsak Hani düşünsenize gerçek oynuyoruz sanki Aslında ben, ben ne yapıyorsun sen Napıyosun sen Hadi bakayım tamam gitti oda 663 güzel nice yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor <gülüyor> mevsim mergül edin Şunu da vurduk. Sonu sen gel. Aslında biliyor musunuz? Gerçeğini söylemek gerekirse sıkıcı ama ben Bu videoyu YouTube'da CS'e Göstermek için çekiyorum. E, i̇zliyorsunuz. Ben de çekiyorum. Evet arkada bir tane var. 740 olduk bu arada. Şu 850'yi olmak bir Evet. Gel be gel Yaptım Tamamdır Başka başka Başka derisini yüzeceğim bir kivanı Tamamdır G'ye basalım bakalım O zamana kadar şu bıçakla daha hızlı ilerleriz Neresin? Tamam. Koş koş koş koş koş koş koş. Dur Tamam. Hareket ediyor sürekli ya. Hareket etme. Tamam. Tamam tamam smiper ağırlayacak. Smiper ağırlayacak. Smiper ağırlayacak. Baktım tamam. 871 ve 850'yi geçtik Evet 850 geçtik arkadaşlar Bu skorumuzda geçmiş oluyoruz Bence bayağı iyiydim bu sefer Yani daha çok e, 700'lerde vesaire 600'lerde zorlanıyordum Ama bu sefer daha iyiydim bence Ve 900'e de çıktık artı olarak Hatta bu videoyu e, şöyle bir 950'de bitirelim. 950. Ama 27 saniye kadar acele etmemiz lazım. 950 yapmak için. Hadi ön ön. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Ay 43. Evet 955 yaptık. Bundan sonraki skorumuz 1000. 1000 olacak 1000. Ve bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. 拜拜